Arkadaşlar merhabalar TYT Geometri Full Tekrar Kampı'nın 16. gününe başlıyoruz. 16. gün birinci video ne yapıyoruz? Piramit, Koni ve Küre'yi kısa bir tekrar yapıyoruz. Ardından klasik soruların çözümlerini yapacağız. Evet sayfa numarası 138'de kısa bir tekrarımız. Ardından 139, 140, 141, 142, 143, 144 deyip klasik soruların çözümlerini bitireceğiz. Evet biraz uzun ama tekrar da yani öyle boş beleş tekrar değil. Burada her kalıbı size vermek zorundayız. O yüzden biraz bu video sanki biraz uzun olacak. İdare edin. Zaten siz çözemediğiniz sorulara bakıyorsunuz ya. Bence sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Evet neyse. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Piramitler. Evet tabanı herhangi bir hatta düzgün piramit. Tabanı herhangi bir düzgün çokgen olan ve tepede bir noktayla birleştirilmesiyle oluşan şekle biz ne diyoruz? Düzgün piramit adını veriyoruz. Tabanı kare ise kare piramit. Eşkene üçgen ise eşkene üçgen piramit. Düzgün altıgen ise düzgün altıgen piramit adını veriyoruz. Yalnız burada bunların hepsi birbirine eşit olmak zorunda değil. Kare piramitte. Mesela sen tabanına şöyle kare aldın. Tepede bir noktayı tam böyle üstünde değil de şurada aldın. E bunlar birbirine eşit olur. Uzunluklar olmaz. Buna da dikkat et lütfen. Burada sadece genel olarak piramitin tanımından bahsediyoruz. E genel olarak piramitin yan alanı nedir? Yan alan üçgenlerin alanı diyelim. Üçgenlerin alanı. E hocam herhangi bir piramitte mesela bu paralel kenarsa paralel kenar piramit şeklinde olacak. E bu tabanlar farklı olacak. A, B, C, D farklı olacak mesela. E üçgenin yüksekleri de yan yüz yüksekleri de eşit olacak. Sadece yan yüz yüksekleri dik piramitte birbirine eşit oluyor. Biraz sonra onu da söyleyeceğim. E burada e, üçgenlerin alanı deyip öyle formülize etmesek yeterli olacaktır. Yüzey alanda ne olacak? Taban alanı artı yanal alan şeklinde olacak. Hacimde taban alanı çarpı yükseklik bizim bütün genel piramit e, prizmalardaydı ya da bütün katı cisimlerdeydi ama ocu sivri olan şekillerde bu nerede piramitte ve konide bölü 3'ü koymayı unutmayacaksın. Burada bölü 3 olacak. Piramitte ve konide ocu sivri olan şekillerde. Tamam? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Evet, gelelim düzgün kare piramide. Hatta şuraya dik piramit diyelim. Dik piramitlerden bahsedeyim. En fazla dik piramit de karşımıza çıkıyor. Dik piramit. Hatta kare dik piramit diyelim ona. Kare dik piramit. Arkadaşlar dik piramitlerin özelliği ne biliyor musunuz? Çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor. Mesela bu tabanı kare ise alttaki şeklin ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktası. Düzgün altıgense yine köşegenlerin kesim noktası. Eşkenar üçgense biz buna düzgün dört yüzlü demiyoruz ama dur. E, tabanı eşkenar üçgense eşkenar üçgen dik prizmada yine alttaki şeklin ağırlık merkezidir. Neresidir o? Kenarortayların kesim noktasıdır. Yani yüksekliklerin kesim noktasıdır. Oraya düş unutma. İşte bu düzgün kare piramitlerde ne yapıyoruz? İki hamlemiz var. Bak bu iki hamleyi unutma. Ya çizdiğin yükseklik altı şeklini ağırlık maksini düşüyor ya. Köşegenin üzerine düşüreceksin. Çizdiğin yüksekliği. Burada bir pisagor bağıntısı yapacaksın. Bak şurada bir pisagor bağıntısı yapacaksın. Özellikle yan ayrıt uzunluğu falan sorulduğunda bu hamleyi yapacaksın. Ya da ne yapacaksın? Ya da dik çiz, dik çiz, dik çiz olayını yapacaksın. Özellikle yanal alan sorulduğunda ya da yan yüz yüksekliği sorulduğunda ya da Yan yüz yüksekliği ile alakalı bir şey istenildiğinde bunu yapacaksın. O zaman da şurada bir Pisagor bağıntısı yapacaksın. Sorularda da zaten bunu göreceksin. Şimdi burada bunu böyle çizince bu tam alttaki çetin ağırlık merkezi ya. A ise burası ne oluyor? A/2. E hocam burası da A/2, burası da A/2. Pisagor bağıntısından her şeye ulaşırsın. Yanal alan ne yapıyor? Dik piramitlerde yanal alan bu yan ayrıt uzunluklarının hepsi birbirine eşit oluyor. Sebebi hocam bu çizilen yükseklik alttaki şeklinde ağırlık merkezine düştü ya. iki eş parçaya böldü. Dik tabanı iki eş parçaya iki kenarda böler. Bunlar birbirine eşit. Karşılıklı olarak bunlar da birbirine eşit. Hatta bunların hepsi kendisi birbirine eşit oluyor. Çünkü köşegenler de eşit olduğundan eş üçgenler çıkıyor. Sonrasında yanan alandan bahsedelim. O zaman yan yüz yüksekleri aynı olacak ya. A çarpı H2 bölü 2'den kaç tane var? 4 tane var. Üçgenlerin alanı şeklinde bilmen yeterli. Bunu bu şekilde hocam 2 tane A H2 yapıyor falan deme. Hocam üçgenlerin alanı bir tane üçgenden 4 tane var dersin Tamam alana gelelim taban alanı artı yanal alan olacak e, taban alanı nedir taban alanı a kare artı yanal aanı ne oldu hocam a çarpı 2 bölü 2'den 4 tane var 2 a h 2 diyebiliriz ama bu şekilde ezberlemiyoruz taban alanı artı yanalan alan, üçgenlerin alanı Sonra hacim hacim dediğimizde taban alanı a kare çarpı yükseklik h 1 bölü 3 diyeceksin Evet bölü 3'ü unutma kardeşim. Özellikle ucu sivri olan şekillerde piramitte ve konide bu şekilde yapıyoruz. Geldik düzgün dört yüzlüye. Düzgün dört yüzlüde arkadaşlar. Ya bununla ilgili formül var. Mesela yüksekliğinin formülü var. Hacmin formülü var. Alanın formülü var. Bunu bilmene gerek yok. Ezbere bilmene gerek yok bunları. Niye? Ben düzgün dört yüzlü sınavda gelebileceğine çok fazla inanmıyorum. O yüzden bu formülleri ezberlemedim. Yani ezberlemeye gereği de duymadım. Çünkü kendimi oluşturuyorum. Yani sözel bir soru gelse bile kendim oluşturuyorum. Öncelikle şu alandan bahsedeyim. Düzgün 400'lü bütün yüzeyleri aynı olan eşit olan şu şu şu şu şu, şu eşit olduğu zaman 4 tane eşkenar üçgenden mi oluşuyor? Evet 4 tane eşkenar üçgenin alanı yapıyor. Yani a kare köküç bölü 4 deriz. Alanda a kare köküç yapıyor. Ezberleme. 4 tane eşkenar üçgen alanı zaten sen bulursun. Peki sözel olarak geldi diyelim mesela. Ne yaparsın? Şekli çizersin. Şöyle rastgele bir üçgen tabanda bir eşkenar üçgen çizersin. Tepede bir nokta alırsın. Sonra o tepedeki noktayı da birleştirsin böyle. Bak tabanı şu. Eşkenar üçgen. Diğerleri de aynı eşkenar üçgen olacak. Yani bütün uzunluklar hocam burası daha burası daha burası daha burası daha hatta burası daha yapıyor. Burada yapman gereken nedir? Çizilen yükseklik alttaki şeklinde ağırlık merkezine düşüyor. E ağırlık merkezi dediğimiz yükseklikten geçecek. İster buradaki yüksekliği çiz. ister buradaki yüksekliği çiz. ister buradaki yüksekliği çiz. Hiç fark etmez. Ben şuradaki yüksekliği çiziyorum. E hocam burası A ise burası A bölü 2 A bölü 2 oldu. e burası A bölü 2 ise burası A 2'nin kök 3 katı. A bölü 2'nin 3 katı. A köküç bölü 2 ya. E hocam ağırlık merkezi olduğundan 1'e 2 oran var. 3'e böldüğümüzde kısa parçayı buluruz. Burası A köküç bölü kaç yapıyor? A bölü 2'yi 3'e böldüğünde 6 yapıyor. A köküç bölü 6. 2 katı kaç yapıyor? Şurası da A köküç bölü 2 katı 3 yapıyor. E hocam burası yükseklik ya. Şuradaki pisagor bağıntısından artık haşı bulabilirim ben. E buradan haşı bulalım h Haş kare neye eşit karesi eksi karesi a kare eksi a kök 3 üç bölü 3'ün karesi yani a kare çarpı 3 bölü 9 yaptı arkadaşlar şunlar sadece 3 yapar 3a kare eksi a kareden 2a kare bölü 3 yaptı kare kökünü alırsam ne oluyor kök 2a bölü kök 3 yapıyor kök 3 eşitleriyle çarparsam a kök 6 bölü 3 yaptı bak yükseklik a kök 6 bölü 3'e eşit oldu ama ezberleme kendin bulabiliyorsun zaten gerek var mı yok Peki alana gelelim şimdi pardon hacime gelelim şimdi. Hacimde taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı eşkenar üçken. A kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik. Yüksekliği de bulduk zaten. A kök 6 bölü 3 ama bölü 3'ü de unutma. Şu kök alt dediğimiz kök 2 çarpı kök 3. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımındaki 3'ler gitti aşağıdaki ile. O zaman a küp kök 2 bölü 12'ye eşit oldu. Hacimde a küp kök 2 bölü 12'ye eşit oldu. İstersen buradaki formülleri ezberle ama ben ezberlemiyorum. Bu şekilde yapıyorum. Sana kalmış. Ha hocam yükseklik a kök 6 bölü 3 deyip yüksekliği bilen hacmi de tavan alanı çarpıp yükseklik bölü 3'ten yapar. Hani ezberleyeceksen en azından bunu ezberle. Tamam oradan e, şuradaki a küp kök 2 bölü 12'ye ulaşırsın zaten. Ona göre yorum yaparsın. Anlaştık. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Düzgün 400'lüyle. Evet kesik piramit var ama kesik koni anlatırken kesik piramitten de bahsedeceğim size. Koniye gelelim şimdi. Arkadaşlar koni tabanı daire olan bir, tepede bir nokta birleştirdiğimiz zaman koni oluşuyor. Açılmış hali bak birleşiyor ya. Açılmış hali bir daire dilimi yapıyor şöyle. Daire dilimi yaptı. Daire dilimde koni şu şekilde ya açtığınız zaman çevresi şöyle ya. Açtığınız zaman çevresi böyle yapıyor. Yani burası. Dairenin çevresi şurası dairenin çevresi kadar yapıyor. 2 pi re, burası da L. Yanal alandan bahsedelim. Yay uzunluğu ve L verildiği zaman nedir? Hocam 2 pi re, yay uzunluğu çarpı L bölü 2. Hatırla şurası X burası R'yken X çarpı L bölü 2 değil miydi? Ondan bahsediyorum. 2 pi re, şu yay uzunluğu çarpı L bölü 2'den ne geldi? Yanal alan piril geldi. Ha sen yanal alana şu da diyebilirsin. Hocam pi L kare alfa bölü 360'ta diyebilirsin. Ama bunu bil piril. Ben zaten bütün prizmalarda da dedim yan alanı bilin. Taban çevresi çarpı yükseklik demiştim hatta orada da. Burada da yan alan Bulaşık deterjanı markası ya akılda çok kolay kalıyor. Şahsen ben bir kere öyle düşündüm aklında kaldı. Sen de o şekilde şey yapabilirsin pril. Gerçi bizim zamanımızda yaş geçti ya bir tek pril vardı. Şimdi feyiri meyri var ama yani e, formüle de uyarlayamıyoruz en azından. Burada reklam da yaptık ama neyse. pril kardeşim prili bilmeyeniniz yoktur. Evet bulaşık deterjanı markası. Alan ne yapacak tüm alan? Taban alanı artı yan alan. Taban alanı ne? Pi r kare. Artı yan alanda pi Bak böyle ezberlemeye kalkarsan unutursun. Ama taban alanı artı yan alan dersen, yan alanda pi ya. taban alanda pi r kare deyip sonucu ulaşırsın. Hacime gelelim. Hacim ucu sivri olan şekillerde bölü 3 olacaktı. Hacim bütün şeylerde taban alanı yani pi r kare çarpı yükseklik değil miydi? Ama hoca sivirlerde ne yapıyoruz? Bölü 3 diyoruz. Ama bir de koninin olmazsa olmazını söyleyeyim ben size arkadaşlar. Konide böyle yüzey soruları da falan da uğraşacağız. Açılmış hali bizim için önemli. Açılmış hali nedir? Hocam açılmış halinde R burası, L burasıysa. R bölü L alfa bölü 360 oradaki merkez açıyla da uğraşacağız. Şu bizim olmazsa olmazımız. Koni deyince bunu kesinlikle ama kesinlikle bileceksin kardeşim. R bölü L alfa bölü 360 bizim olmazsa olmazımız. Tamam mı? Bunu sakın ama sakın unutma. Evet buna göre işlemler yapacağız. Şimdi konide benzerlik. Arkadaşlar biz e, prizmalarda benzerlikten bahsetmedik. Hatta hatırlarsanız silindirden bahsederken şöyle demiştik. Burası 2 burası 3 ise 2'deki hacim 2V ise 3'deki hacim 3V. Alan dağıtır gibi hacim dağıtabiliyorduk. Ama ucu sivri olan şekillerde bu şekilde yapamayız. Hocam 1 bölü 2 benzerlik oranı var. 1 bölü 2 demeyeceğiz. Benzerlik böyle. Ucu sivri olan şekillerde benzerlik yapacağız. Prizmalarda benzerlik yapmıyoruz. Ee, en azından aynı prizmada. Tabi prizmanın belli bir katı alanında benzerlik yapabiliriz. O ayrı bir konu. Ucu sivri olan şekillerde böyle oran varsa benzerlik yapabiliriz. Piramitte ve konide mesela. Kesik piramit karşımıza çıkabiliyor. Ya da kesik koni karşımıza çıkıyor. Benzerlik oranı burada kaç? 1 bölü 2. Hocam 1 bölü 2'nin kübü benzerlik hacim ilişkisi kübüdür. 1 bölü 8'dir. Yani burası V iken tamamı 8 V olacak 7 V kaldı. Ya da 1 bölü 3 var burada. 1 bölü 3'ün kübü kaç yapıyor? 1 bölü 3'ün kübü 1 bölü 27 yapıyor. V iken 27, 27 V olacak. Hocam 8 V'si buradaysa buraya da 19 V kalacak diyebiliriz. Bu nerede işimize yarıyor? Kesik konide falan da işimize yarıyor. Kesik koni şöyle gelecek ya kesik koni. Sen kesik koniyi gördüğün zaman Hocam bunu böyle yukarıya tamamlayacaksın böyle. Sen benzerlik yapacaksın böyle. Üsttekini hacmini bulunca mesela atıyorum 2/1 ya 2/1'in 2/3'ün özür dilerim kübü hocam 8/27. Sen burayı 8V diyeceksin ya. Bu o, tamam 27V buraya da 19V kaldı ya. 8 vyi yukarıda bulacaksın. Ne yapacaksın? Bir yükseklik çizeceksin. Bir de yarıçap çizeceksin. 8V'yi bulduktan sonra V çıkıyor 19V'yi de bulursun. Bu arada kesik koninin yani şuradaki koninin açılımından da bahsedeyim. Normalde tam koninin açılımı nasıldı? Hocam şöyleydi. Daire miydi e sen bunu açtığınız zaman kesip koniyi üstteki olmayacak değil mi? Yani şu şekilde bir açılım olacak. Ama üstte ve altta iki tane daire olacak. Şu şekilde açılım da karşımıza gelebilir. Buna da dikkat et. Buna da değinmeden geçmeyeyim istersen. Evet şu şekilde de bir şey karşına gelebilir. Kesik piramitte de aynı şey. Hocam kesik piramitte de şöyle bir şey mesela. Bir piramit geldi karşımıza. Bunun kesilmişinde de benzerlik yapabiliyoruz. Kesilmiş halde şu şekilde geliyor mesela. Şöyle. E kesik piramitte de alt taraf kesik piramit ya. Hocam üst tarafı tamamlıyoruz kesik piramit gördüğümüz zaman. Kesik piramitte de atıyorum yine burada ee, bire bir oran olsun. Hocam 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. V iken o zaman buraya ne kaldı diyebiliriz. 7V kaldı diyebiliriz. E, bunun da açılmış halini olacak. Hocam yamuklar var yan yüzeylerde. 2 tane de kare var. 1 kare var. Sonra yamukları koyarsın buraya. Şu yamukları koydun buraya. Şu yamuğu da buraya koydun. Bu yamuğu da buraya koydun. Bir tane de kareyi buraya koydum. Bak iki kare dört tane de yamuktan oluşuyor. Açılmış halde. Belki karşınıza çıkabilir. Bak uçak görüntüsü falan çıkıyor. Uçak uçak yaparlar. Belli olmaz. Tamam mı? Kolide benzerlik bu şekilde. Aynı şekilde piramitte de benzerlik yapabiliyorsun. Aynı mantıkta. Gelelim en sevdiğime. Küre. Arkadaşlar küreyi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle şunu bileceksiniz. Alan 4 pi kare ezberle. Yapacak bir şey yok. Alan 4 pi re kare. Hacimde 4 bölü 3 pi re küp. Bu ikisini bildik daha sonra gerisi gerçekten çok kolay. Küre sorularında tamamıyla çember muamelesi yapacaksın. Çember, çemberde ne yapıyordun? Merkez teğet çektik, merkez giriş çektik ya da teğetler birbirine eşit kullandığın oradaki çizimler burada da karşısına çıkacak. Ya da en etkili silah neydi? Yarı çap. Burada da yarı çap çizeceksin. İşte çemberdeki gibi şu teğet, şu teğet birbirine eşit değil miydi? Kürede de bu teğetler birbirine eşit. O yüzden çember muamelesi yapmayı unutma kardeşim. Tamam mı? Ee, ya da bir de şunu da söyleyeyim. Öncelikle uzunluk bilgisiyle size yarı çapı Sonra alanını sorarlar. 4 piyere kare. Hacmini sorarlar. 4 bölü 3 piyere küp. Bu kadar basit. Bir de şunu söyleyeyim. Kü kürede herhangi bir kesit aldığın zaman nasıl kesersen kes o kesit bir dairedir. Hatta kesitin çapı şurasıysa hocam merkez varsa kiriş varsa çektik olayı ve yarı olayını yapıyoruz ve dik üçgenler bak şu şekilde karşımıza falan çıkıyor. Bu da tam çizilen yükseklik. E, merkez giriş çektik. Bu ortasına denk geliyor. Bunu da unutma. Tamam mı? Evet başka nasıl kesersen kes. Şu şekilde de kessen bir daireyle karşılaşacaksın şöyle. Hocam şu kesit de yine aynı şekilde bir dairedir. Yine burada merkez giriş çektik falan hamlesini yapıp yine en etkilisiyle yarıçapı kullanacaksın. Ve çözerken acayip zevk alacaksın. Çünkü çember ya çember Çember kurallarından bul. Sonuca ulaş. Başka da bir şey yapma kardeşim. Biraz sonra sorularda zaten bunları göreceksin. Evet ama şunları bileceksin. Gençler böylelikle konu anlatımını yani konu özetini hallettik. Sırada ne var? Klasik soruların çözümleri. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. p eşkenar dörtgen dik piramit. Bu ne demek? Tabanı ABCD olan tepesinde P olan bir piramit diyor. ABCD de bir eşkenar dörtgenmiş. 120 ise burası kaç? 60 derece olacak. Şimdi dikkat et, dik piramit dikleme Dik priamit tek kuralımız neydi? Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşmesi. Alttaki şeklin ağırlık nedir? Köşegenlerin kesim noktasıdır. Bir köşegen çizsem şuradaki 4√3 kullanamayacağım. O yüzden diğer iki köşegeni de çizeyim isterseniz. Eşkenar dörtgende köşegenler nasıldı? Dik kesiyordu ve birbirini ortalıyordu. Hatta açı ortaydı. 60 60. Hocam burası da 60 e burası da 30 30 yapacak mı yapacak? 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç çıkar? 3. Burası da kökü çıkar. Hatta burası da 3 burası da 3√3 oldu bu oldu. Piramitin hacmi isteniliyor. Yüksekliği bulacağız kardeşim. Yükseklik hop şurası. Alttaki şeklinde ağırlık merkezine düşecek. Bak şurada bir pisagor bağıntısından bir şeyler bulabiliriz. Hocam burası kök 43. Burası 3 kök 3. Buraya da h. Yani kök 43'ün karesi 43 eşittir. 3 kök 3'ün karesi 27 artı haş kareden cisim yüksekliğine ulaşıyoruz. E, 43'ten 27 çıkınca kaç kalıyor? 16 mı kalıyor? Evet 16 eşittir haş kareden haşı da böylelikle 4 bulduk. H 4 ise şimdi artık hacim. Kolay. Hacim dediğimiz nedir? Taban alanı. Hocam eşkenar dörtgen ya taban alanı. Köşegenler çarpımının yarısı. Yani bir köşegen 6 diğer köşegen 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 3 bölü 2 taban alanı. Çarpı yükseklik 4 bölü 3 bana hacmi verir. E hocam 6 2 3 bir de bölü 3 gitti. 6 kere 4 24 kök 3 yaptı. O zaman cevabımız örnek 1 denizli. Geldik örnek 2'ye. Şekilde kare piramidin yüksekliği 10 santimetre ve taban alanı 128'dir. Arkadaş öncelikle A kare eşittir 128 ise A buradan kök 28, 128, 64 çarpı 2 olduğundan bu 8 kök 2 yaptı. Evet bir kenar 8 kök 2, 8 kök 2 oldu arkadaşım. Şimdi benden bu uzunluk isteniyor. Köşegen çizeceğim. Şu köşegenin mantıksız olduğunu görüyorsunuz. Şu köşegenin çiz kardeşim o zaman. Bir de şurada bir eşitlik verilmiş. Şunlar şunlar bir eşitlik. Hocam bizden ne isteniyor? Yüksekliğini de vermiş. E yüksekliği kullanayım. Yüksekliği kaç vermiş? Altta ki şeklinde alıp merkezine düşecek. Hocam şurası yükseklik. 10. Aa, Bu yükseklik. Eşitliği de kullanacağım. X'i bulmak için 90 derece karşılıklı da getirmeliyim. Hop. Şöyle çizersem. Hocam burası da 5 mi yaptı tabandan dolayı? Evet. Ve şunlar birbirine eşit ya. Şunlar da birbirine eşit oldu. A hocam burası da burasına eşit. E 8 kökki 8 kökki ise köşegen uzunluğu kök katı 16 olacak. Yani burası 8 burası da 8. Yani burası 4. 4 yaptı. Ve şurası kaç yaptı? 12 yaptı. 5, 12, ne üçgeni? 13 üçgeninden. Cevap 13 diye buluruz. Evet örnek 2 C'han bulduk. Geldik örneğe 3. E. PABC düzgün dört köşesin alanı 144 kök 3 verilmiş. PABC şu yanlış yazılmış. Burası B olacak. Yani eşkenar üçgenden kaç tane vardı? 4 tane. A kare kök 3 bölü 4'ten 4 tanesi 144 kök e, köküşler sadeleşti. 4'ler sadeleşti. A kare 144 ise A'yı buradan kaç buluruz? 12 buluruz. Şimdi A 12. Burası 6 6 çizik. Çünkü bu çizilen yükseklik cisim yüksekliği tam ağırlık merkezine düşüyordu. Ağırlık merkezinden geçen yüksekliktir. E hocam sonrasında burası 6 ise burası 6 köküç olacak. E 6 köküç ise bunun tamamı 3'e böldüğün zaman burası 2 köküç çıkar. Burası da 4 kökü çıkar. E burası da 12 ya. Pisagor bağıntısından artık ben buraya ulaşabilirim. Ya da yükseklik formülünü bilen arkadaşlar yapabilir. Neydi? A kök 6 bölü 3 müydu Ben de hatırlamıyorum. Bakalım. Yani 12 kök 6 bölü 3 ise eğer 4 kök 6 yapacak. Bakalım gerçekten 4 kök 6 mı? Pisagor bağıntısı yapıyorum burada. H dedim buraya. H kare neye eşit? 144 eksi 48'e eşit olacak. E o zaman H da böylelikle kaç yapıyor? 96'ım yapıyor. Kök 96. Kök 96 dediğimizde nedir? Kök 96 dediğimiz 16 çarpı 6'ya eşittir. Yani 4 kök 6'ya eşittir. E hocam şurası 4 kök 6. Neymiş formül bu arada? 12 kök 6 bölü 3. Gerçekten de öyleymiş. Ama neyse formülden gidenler de yapabilir. Alan ne olacak buradan? Dik kenarlar çarpının yarısı. 2 kök 3 çarpı 4 kök 6 bölü 2'ye eşit olacaktır. Bölü 2 gitti. Hocam cevap 4 kök 18 yaptı. Bu da 3 kök eşit olduğundan 4 kere 3 12 kök yapar cevap. Yani 3 örnek 3 akçay oldu. Geldik örnek 4'e. Şekildeki düzgün 8 yüzlüde 8 yüzlü görmedik ama şurada söyleyeyim ben size. 800'lü bütün yüzeyleri eşit olan, bütün yüzeyleri eşkenar üçgen olan iki tane kare piramidin nesidir birleşimidir. Bu yan yüzeyler eşkenar üçgen olacak. Tamam? Mı? E o zaman burada iki tane bütün yüzeyleri eşkenar üçgensel, şurası da eşkenar üçgen ya. Bu da kare ise eğer Şurayı da 12 kökki vermişse eğer hocam burası 6 kökki oldu. 6 kökki oldu. E köşegenlerin kesim noktası burası. Burası da 6 kökki. Kök katı 12 yapar. 12 yapar. E sonra burada bir Pisagor bağıntısı yaparsam 6 kökki ve 12'den dolayı aslında kök katı şuradaki yükseklikte ne çıkacaktır? 6 kökki çıkacaktır. E yukarısı 6 kökki aşağısı da 6 kökki. Dolayısıyla hacim çıkar. Üsttekini bulursam 2 ile çarparım. Değil mi? Yani herhangi bir şekilde konu anlatımında da Gerek yok aslında. Evet burada o zaman hacim neye eşit olacaktır? İki tane üsttekinin hacmine. ne? Üsttekinin hacmi bir kenarı 12 olan bir kare ya. 12'nin karesi çarpı yükseklik 6 kök ki bölü 3'ü unutma. Şunlar şunlar sadelesi. 2. 2 ile 2 4 yaptı. 4 çarpı 144 çarpı kök 2 geldi. Buradan da ne geldi? 576 kök ki geldi. Evet cevabı şöyle yapalım. Şurayı 576 yapalım. Cevapta balıkesir olsun. Burada bir hata olmuş arkadaşlar kusura atmayın. Örnek 4'ü böylelikle balıkesir bulduk. Geldik örnek 5'e. Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasında şekil prizması şeklindeki gibi en büyük hacimde dikdörtgen piramit çıkarılacaktır. Çıkartılan piramitin hacmi nedir? Arkadaşlarım yükseklik şurası olmayacak mı? En büyük olacağı için tam böyle zemine üstteki tavana değmek zorunda yükseklik işte bu. E tamam bitti düzgün olmasına falan gerek yok. Dikdörtgen bu. E o zaman ne yapacağız? Yükseklikte 8 taban alan çarpı yüksekliğinde. Bölü 3'tü. 6 çarpı 4. Bölü 6 çarpı 4 taban alanı. Yüksekliğimizde 8. böyle bölü 3 deyince hacmi ulaşırız. O zaman buradan ne geldi? 64 geldi. Cevap 64 yaptı. Örnek 5 balık esir oldu. Geldik örnek 6'ya. Yukarıda bir dikdörtgenler prizbasından bir üçgen piramit çıkarılmıştır. Buna göre piramitin hacminin geriye kalan cismin hacmini oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar aABB deyip işlem yapabiliriz. Ya da 1-1 bir bir sonuçta oranladığınız zaman şeyler gidecek ya. Ya da fark etmez. A-A diyelim, B-B diyelim, şuraya da C-C diyelim isterseniz. Bence 1-1, 1-1, 1-1 deseniz de sonuç çıkacak. Çünkü oran isteniliyor, oranlamalarda onlar gidecek. Neyse, arkadaşlarım, şunun hacmi nedir? Hocam, A-B, A çarp B bölü 2 taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklik burası değil mi? Evet, taban alanı çarpı yükseklik bölü taban alanı A çarpı B bölü 2. Çarpı yükseklik bölü 3 yaptı. Yani ABC bölü kaç yaptı? 6 yaptı. Peki geriye kalan cismin hacmi nedir? Geriye kalan cismin hacmi de tümünden yani 2A, 2B ve 2C'den. 2A, 2B ve 2C'den neyi çıkartacağım? Şuradaki hacmi. Yani ABC bölü 6'yı çıkartacağım. Bu da kaç yaptı? 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. O zaman 6 kere 8 48. 48'den de bu çıkınca 47 yaptı. 47 ABC bölü 2 yaptı. E o zaman 47 abc bölü 6 yaptı. O zaman ne oldu arkadaşlar? Oranla bakayım şunları. abc bölü 6 bölü 47 abc bölü 6 bölü 6'lar gitti abc'ler gitti. O zaman cevap da 1 bölü 47'ye eşit oldu arkadaşlar. Yani örnek 6 akçay oldu. Geldik örnek 7'ye. Hacimler oranlaması. Hocam 1 bölü 2'nin kübü. 1 bölü 2'nin kübü benzerlik hacim ilişkisi. Nedir? 1 bölü 8'dir. Burası V iken burası ne olacak? Tamamı 8V 7V olacak burası. Sonra burada 1 bölü 3 var. 1 bölü 3'ün küpü kaç yapıyor? 1 bölü 27 yapıyor. V iken tamamı 27V olacak. Buraya da 19V mi kaldı? Evet bizden V3 19V artı V1 V bölü ne isteniyor? V2 yani 7V isteniyor. 20V bölü 7V o da kaç yapıyor? 20 bölü 7 yapacaktır. Örnek 7'yi Denizli bulduk. Geldik örnek 8'e. Şekildeki bütün ayrıtları birbirine eşit olan ve 2 birim olan düzgün kare piramit verilmiştir. Bütün ayrıtları birbirine eşit ve 2'şer birinmiş. Şunlar birbir bir yaptı. Arkadaş bunu bulmak için yükseklik çizeceğiz. E, evet, burada cisim yüksekliği. Nereye denk geliyordu arkadaşlar? Cisim yüksekliği bizim için önemliydi. Hop alttaki şeklinin ağırlık merkezine denk düşüyor. E o zaman burası 2-2 iken 2 kök kim yaptı? Evet hocam şurası kök 2 yaptı. Burası da kök 2 yaptı. Şimdi ben şunu bulmaya çalışacağım. E o zaman buna ait bir 90 derece getireceğim. Bu arada dikkat et şurada da bir pisagor bağıntısı çıktı. Gördün mü? Hocam kök 2 2 ise o zaman pisagor bağıntısından burası ne olacaktır? Kök 2 olacaktır. Niye? Çünkü şeyden dolayı, kök 2 katı olduğundan dolayı o zaman 45-45-90 üçgendir. Ya da hocam burası 2 burası 2 burası 2 kök 2 ya. 2-2-2 olduğu için şurada kesit bir dik üçgen hatta x dik üçgen. Burası da 45 burası da 45 diyebiliriz arkadaşlar. Oradan da yapabilirdik. Neyse. Biz zaten kök 2 şeyden bulduk. Onda bir sıkıntı yok. Şuradaki pisagor bağıntısından bulduk. E buna ait bir pisagor hop şöyle bir 90 derece oluşturacak olursam. Hocam bunlar eşit ya. Şunlar da eşit olacak. Yani burası kök 2 2. Kök 2 bölü 2 olacak. E hocam burası kök 2 ise burası da kök 2 bölü 2 oldu. E artık şurada bir pisagor bağıntısı yaparız. Dik üçgenin kenarları. Bir kenar kök 2 bölü 2. Bir kenar da şununla şunun toplamı. 3 kök 2 bölü 2. Pisagor bağlantısı yapalım. X'in karesi eşittir. Bunun karesi ne yapıyor? 2 bölü 4 yaptı. 2 bölü 4 artı. Bunun karesi kaç yaptı? 9 çarpı 2. 18 bölü 4 yaptı. E topladığımız an 20 bölü 4'ten 5 yaptı. Dolayısıyla x de böylelikle ne buluruz? Kök 5 olarak buluruz. Yani örnek 8 denizli oldu. Geldik örnek 9'a. Evet. Şekilde düzgün kare piramitte cismin yüzeyindeki A noktasından B noktasına giden bir hareketlerin alabileceği en kısa yol nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şöyle şöyle şöyle. E, burada düzgün kare piramit verilmiş ya her üçgen yüzeyi aynı değil mi her üçgen yüzeyi 30'luk o zaman sen buradan başlayıp şöyle gideceksin o zaman üçgenleri açacaksın bir üçgen şöyle öbür üçgen böyle öbür üçgen şöyle buradan başlayıp nereye gideceksin 3 Üç tane üçgen açtım. buraya gideceksin burada kaçlarda kaçar derece 30'ar derece ve yan ayrıt uzunluğu da kaç 4 e buradan buraya dümdüz gideceksin o zaman ne oldu şurada kaç 90 derece oldu 4 4 burası da kaç yapar 4 kökü yapar yani cevap balık kesir Örnek 9'da. Geldik örnek ona. Bir dik koninin yanal alanı. Evet yanal alanı neydi? Pi r l idi. Yanal alanı toplam alanında oranı. Toplam alanı neydi? Taban alanı pi r kare artı pirildi. O da 13 bölü 18'miş. Tamam. 18 piril eşittir. Ne eşit oldu? Şu. 13 pi r kare artı 13 pirile eşit oldu. Hocam bunu attık buraya. 5 piril yaptı burası. 18 pirilden 13 piril çıkınca. 5 piril 13 pi r kareye eşit oldu. Sadeleştirmeleri yapalım. Piler gitti mi gitti. R'lerden bir tanesi gitti mi gitti. O zaman buradan ne geldi? 5 l eşittir 13 R'ye geldi. Tamam. L dediğimiz 13 K iken R dediğimiz kaç K yapacak? 5 K yapacak. Arkadaş şekli çizelim. Şu şekilde düzgün bir şekilde çizelim. Konuyu çizdik. Hop şöyle hop şöyle. Yükseklik verilmiş bize. Yüksekliği 24 demiş. Hocam burada R'yi kaç demiştik? 5K demiştik. L de 13K. A 5 13 ne üçgeni? 5 12 13 üçgeninden burası 12K oldu. 12K eşittir 24 ise K'yı böyle e, 2 buluruz. Taban alanı nedir diye soruluyor. E K2 ise burası kaç çıktı? 10. Pi 10'un karesi de bize taban alanını verir. Yani cevabımız ne yaptı? 100 pi yapacaktır. Evet taban alanı kaç? pi santimetre karedir diyelim buraya. 100 pi santimetre kare çıkıyor. Dolayısıyla cevap ne çıktı arkadaşım. E dinamit çıktı. Örnek 10'da. Geldik örnek 11'e. Evet. Yukarıdaki verilen açınımda arkadaşlar olmazsa olmazımız. Burası R. Burası L. R bölü L. Alfa bölü 360'tı R yani 2. 2 bölü L. 120 bölü 360'ı bir yapalım. Şunlar şunlar sadece 3. L'yi de kaç buluruz? 6 buluruz. Konunun hacmi isteniyor. Ben bunu bir konu yapsam Konu yaptığım zaman Senin y buradaki L 6 oldu Yarı çapında 2 oldu Ne isteniyor bizden? Yükseklik Yükseklik isteniyor çünkü hacmi isteniyor bizden E hacmi de Buluruz arkadaşım. Pisagor bağıntısından 36'dan 4 çıktı. 32 kök 32 4 kök 2 burası. E o zaman hacimde Taban alanı pi r kare Çarpı yükseklik 4 kök 2 Bölü 3 eşit olacaktır O da kaç yaptı? 16 kök 2 Bölü 3 yapar yani cevap Edremit oldu. 11. soruda. Geldik 12'ye. Şimdi e, burada şekildeki dik konu şeklindeki bardağın yarısına kadar su doldurulması 4 saniye sürmüştür. Arkadaş 1 bölü 2 oran var. 1 bölü 2'nin kübü. Benzerlik hacim ilişkisi. 1 bölü 8. Yani burası V iken tamam 8V olacak. Burası 7V olacak. 7V'yi kaç saniyede ya da V'yi kaç saniyede? 4 saniyede yapmışım. Boş kısma aynı hızla su ile doldurulması kaç saniyedir? Arkadaş V ise 4 saniye ise 7V ise 4 çarpı 7 saniye yani 28 saniyede olmaz mı olur. Cevap E diremit oldu 12. soruda geldik 13'e. Evet koni A noktasından hop şöyle şekilde gidip konide A noktasının harekete başlayıp yüzeyden tekrar A noktasına gelen bir hareketin alabileceği en kısa yol. Arkadaşlar yüzey sorularında ne yapıyoruz açıyoruz. Aç kardeşim şunu yalnız bunu açtığında şurası A iken buranın da A olduğunu bil. Şöyle hop bak bu şurası A burası A açtığınız zaman A'ya A gördün. Şimdi burası kaç? 8. 8. Bizim olmazsa olmazımız. R bölü L. Hocam 2 bölü 8. Alfa bölü 360. Yani burada sadeleşti. Işte 1 bölü 4. Alfa'yı da böylelikle 90 derece buluruz. Evet açımız 90 derece. Biz nereden başlıyoruz? A'dan başlayıp tekrar A'ya gelmesini istiyoruz. Yani A'dan başlayıp tekrar A'ya gitmesi bu şekilde demektir. E o zaman x kenar dik üçgen 8 8 burası 8 kök çıkar. Cevap denizli oldu. 13. soruda. Geldik 14'e. Şekildeki dikdaresel koni tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. Şöyle kesilmiş. Kesik konu oluşuyor yani burada. TB'yi kaç vermiş bize? TB neredesin? Şunun tamamını 20 vermiş. O aklımızda bulunsun. Şunun tamamı 20. Sonra 3O1O2 uzunluğu. 3O1O2 uzunluğu. Yani ben buraya e, H diyecek olursam. TO2 uzunluğu 3H olacakmış. Evet burası 3H burası H. E hocam burada 3'e 1 oran varsa burada da 3'e n oran olacak. 4'e 20'ye eşitse n'i buradan 5 buluruz. Burası kaç çıkar? 15 çıkar. Burası da 5 çıkar. O1B'yi de bize kaç vermiş? 12 vermiş. Benzerliği yine uygulayalım arkadaşlar. Benzerlik oranı 3 bölü 4 değil mi? 3 bölü 4 eşittir. Şuraya da R1'di zaten. R1 bölü R2. Yani O1B'yi R2 demişti zaten. 3 katı 3 katından dolayı R1'de kaç bulduk o zaman? 9 bulduk. E 9-15 ne üçgeni? 9-12-15 üçgenden. Burası 12 çıkar. Hatta burası daha 3 çıktı. Kesik koninin yan alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Kesik koni dediğimiz neresi arkadaşlar? Bak şurası. Kestiğimiz zaman Hocam üstteki de kesik bir parça olmuyor mu? Oluyor ama üstteki de kesildiği zaman yeniden bir konu oluşuyor. Kesik koni alttaki. Konu olmayan kısımdır. Buna dikkat et. Buradaki alan isteniyor. E hocam ben buradaki alanı nasıl bulacağım? Şimdi kesik koninin yan alanı şurası isteniyor. Arkadaşlar Şöyle açılımdan da bulabiliriz aslında. Şöyle açınımı şu şekilde değil miydi arkadaşlar? Şöyle, şöyle, şurası pirildi miydi burası? Evet. Şöyle açtığınız zaman yukarıdan aşağıda 3'e 1 oran var ya. 3'e 1 oran var. 3'e n oran var? Bizden şuradaki alan isteniyor. Şimdi arkadaşlar benzerlik oranı kaç? 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün alan ilişkisi yaparsa yaparsak yaparken e, benzerlik oranın karesi. Yani 9 bölü 16 olacak. Hocam burası 9a iken tamamı 16a buraya 7a kaldı. E 16a alanında yanal alan piril pi çarpı r çarpı l 12 çarpı 20'ye eşit olacak. 4'e bölsen 3 4'e bölsen 4 bir daha 4'e böl, e böl 5. A'yı buradan kaç bulduk? 15 pi bulduk A benden 7a isteniyor. 7a da ne eşittir? 7 çarpı 15 eşittir. O da kaç yapar? 105 pi yapar arkadaşlar. Tabi burada pi de var. Cevabımız böylelikle edremit oldu. Tamam? Benzerlik üçgendeki benzerliği benzerliğe bakın ya da dairedeki benzerliği buraya da katıyoruz arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki yarım koni yarıçapı 6 cm olan bir dik koninin tepe noktasından geçen tabana dük bir düzlemle kesilmiştir. Yani koninin tabanından geçtiği için yarım koni mi oluyor burası? Evet. Kesit alanı şuradaki kesit. Şuradaki kesit arkadaşlar. Bu kesit alanından bahsetmiş 48 diye vermiş. Peki şimdi yarı çapa 6 ydu. 6 6 burası. Yükseklik de burası ya. Kesit alanı. Hocam tabanımız 12. Yükseklik de diyecek olursam. 12 çarpı h bölü 2 eşittir 48 demiş bize. Şunlar şunlar sadece 6. Haçı da buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Ağaç 8. Bizden ne isteniyor? Yarım koninin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 6 8 10. Yani yan ayrıtı kaç bulduk? 10 bulduk. Şimdi yarım koninin yüzey alanı. Arkadaşlar yarım yüzeyin yanal alan var burada? Evet. Yani pirilin yarısı olacak. P, R, L'nin yarısı olacak. Artı. Şurası. Pirilin yarısı. Hocam yarım daire var. Yarım daire nedir arkadaşlar? Yarım dairen alanda P, R kare bölü 2'dir. Bir de şu yüzey yok mu arkadaşlar? Var hala. Çünkü bizden yarım koninin yüzey alanı isteniliyor. Yüzey alanı da aynı zamanda oradaki kesit alanı 48'de olacak. Onu da eklemek zorundayız. E o zaman burası 60 π yani 30 pi artı 36 12 pi 18 pi yaptı burası artı 48 yaptı topladığımız zaman da 48 artı 48 piye eşit oldu. Ya bakın 48 pi artı 48 şeklinde cevabı ulaştık arkadaşlar. Örnek 15 akçay oldu. Geldik örnek 16 yap. Yukarıdaki dik üçgen AB boyunca 360 derece bak. AB boyunca 360 derece döndüreceksin. Ne yeri şurayı. Ne yapacaksın? Yapacağın hamle çok basit. AB'ye göre şeklin simetriğini al. AB'ye göre şeklin simetriğini aldırdığımız zaman böyle oldu. Dönerken şöyle bir dönüş mi olacak? Evet. Yuvarla koyacaksın sadece. Bu nokta buraya geldi. Hop, şöyle bir dönüş oluyor. Bak ne çıktı. Yarı çapı 4. Yüksekliği 6 olan bir konu çıktı. Pi R kare çarpı H bölü 3 bize sonucu verecektir. Şu şu gitti. Cevapta 32 pi mi yaptı? Aynen öyle. Cevap Balıkesir 16'da. Geldik 17'ye. Evet açılış sorusu. Yalnız açarken dikkat. Şöyle açtın. Nereden nereye gittiği çok önemli. Burası A iken burasının A olması ve buranın B olması önemli. Burası da C ya. Bak dikkat. A'dan başlayıp hop dönüyor. C A üzerine gelecek. A'dan başlayıp C A üzerine gelecek. 1'e 7 şeklinde ayıracak. Bir kenar kaç? 8. Burası da 8. Açılıştaki yarı da önemli. 2 bölü 8. Alfa bölü 360'e eşit mi? Evet. Sadeleştik 4. 4'te 1'i. Alfa da buradan 90 derece geldi. Pisagor. Bağıntısına artık X'e ulaşırız. Tamam buradan nereye gittiği önemli. Dikkat et. A'dan başlayıp CA doğrusu. Eğer A'dan başlayıp şöyle de gelseydi. Şöyle 1'e 7 olmuş olsaydı. O zaman CB doğrusunun üzerine gelecekti. Şöyle 1'e 7 şeklimizde bu olacaktı. Tamamı 90 ya. B burası ya. İki eş parça yani 45-45 derece olacaktı buralarda. Bunu da unutma. Tamam. Evet gençler. Böylelikle örnek 17'yi ne bulduk? X'in karesi eşittir 1'in karesi artı 8'in karesinden 65 bulduk. Cevap da böylelikle kök 65 çıkar. Yani cevap denizli oldu. Geldik küre sorularına. Yarı çapı 3 santimetre olan şekildeki yarım küre biçimli nesnenin hacmi nedir? Arkadaşım kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptü. Ama yarım küre olduğu için bölü 2 diyeceğiz. Şunlar şunlar sadeleşse 2. Bir tane 3 sadeleşse 2. Yani 3'ün karesi yaptı burası. 9 çarpı 2'den cevabı 18 pi diye buluruz. Cevap 18 pi oldu. Örnek 18'de geldik. Örnek 19'a. Şekilde 1 bölü 8'i kesilip çıkarılan o merkezli bir küre verilmiştir. Bak niye? Yukarıdakinin 1/4'ü şurası. Yani yarımın 1/4'ü ne yapıyor? 1/8 yapıyor. Kalan kısmın hacmi. Hani 1/8'i çıkartıldı ya tüm kürenin 7/8'i mi yapıyor? Evet. Tüm kürenin hacmi 4/3 pi r küp. R'si kaç? Bilmiyoruz. 4 bölü 3, pi 4/3 pi r küpün kaçta kaçı? 7/8'i geriye kalan kısmı 224 pi'ymiş. Hadi bakalım pi'ler gitsin. Hocam sadeleştirmeleri yapacağız buradan. Yapalım bakalım. 8 ile 4 sadeleşse burada 2 kaldı. Sonra 224 7'ye bölünüyor herhalde. 3 kere de 21. 32 yapıyor. Evet 32 yaptı. Şununla şu sadeleşse 32 yaptı burası. Sonra 2 kere 3 6 R küp. Buradan neye eşit oluyor? 32 çarpı 2 çarpı 3 diyelim biz buna. Tamam. Çünkü kök dışına çıkanlara bakacağım. 32 2 üzeri 5 değil midir? Evet. 2 üzeri 5 burası. Bakın 2 üzeri 5 burası. Ondan sonra 2 burada 2 üzeri 6 yaptı. R küp eşittir. 2 üzeri 6 çarpı 3. R küp kökünü alacak olursak küp kök alacak olursan 2 üzeri 6 çarpı 3 olduğundan dolayı bu 2 üzeri 6 bölü 3 yapar. Yani 2'nin karesi diye çıkar. Bir de içeride küp kök 3 kaldı arkadaşlar. 3 dışarı çıkmıyor. Cevapımız o zaman ne yaptı? 4 küp kök 3'e eşit oldu. Yani cevap ne çıktı? Denizli çıktı. Örnek 19'da. Geldi örnek 20. Şekildeki o merkezli kürenin yarıçapı 10 santimetredir. E ben bunu görünce tam da merkeze gelmiş ya. Burası da 6 ya. Merkez kiri gerçekten buranın 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Yarıçap uzunluğu olsa hemen bunu 10 yazdım. E, en güzel ek çizim yarıçap 6, 10. Ne üçgeni 6, 8, 13genden 8 buldum burayı. Aynı şekilde burası da 10 ve burası da ne oldu 6 oldu. 6, 8, 13genden. Peki ben bunları böyle kesmişim. O kesilen kısımlar atıldı ve geriye kalan cismin alan isteniyor. Arkadaşlar öncelikle ben şuradaki hacı takkesi diyorum buna. Bu hacı takkesinin alanı nedir? Konu anlatımını vermedik ama ne olur ne olmaz. Bakın buraya koyduk. Sebep ya çıkarsa? Burada en azından bir soruda bahsedeyim ki çıkarsa işte göstermedik olmayalım. Bunu da bilelim. Şuradaki küre kapağı diye diyoruz biz buna ya da hacı takkesi. Bu hacı takkesinin alanı ne biliyor musun? 2 pi r h eşittir. H dediğimizde burası. Hocam 8 ya yarıçap 10 ya burası 2 yaptı. Yani 2 pi dediğimiz 10 çarpı h dediğimiz 2. Burası kaç yaptı o zaman? 40 pi yaptı. E hocam burası da o zaman 2 pi re h. E yarış 10. 6'sı buradaysa burası 4 yaptı. Buradaki de 2 pi re, h. O da kaç yaptı? 80 pi mi yaptı? Evet. Şimdi dur. Bunları çıkarttık. Tamam. Şimdi bunları çıkarttıysak şu yanal alan. Şuradaki yanal alanı bulurken ne yapacağım? Tüm alandan takyiyeleri çıkartacağım. Evet tüm alan 4 pi kare. Eksi takkeler. Hocam 40 pi eksi 80 pi diyeceğim. Artı. E hocam şuradaki alanlar da eklenmedi mi? Ekstradan yüzey oluşturdu. O zaman 6 ve 8 yarıçaplı dairelerin alanlarını da ekleyeceğim. Pi r kare artı pi r kareyi ekleyeceğiz. O zaman burası 400 pi eksi. Şu ikisi 120 pi yaptı. Artı bu ikisi de 100 pi yaptı. O zaman eksi pi 380 pi mi yapıyor? Cevap böylelikle ne yaptı? 380 pi şeklinde bulundu. Yani cevap örnek 21'de denizli çıktı. En azından Hacı Takkesi'nin de 2 pi re haş olduğunu burada da göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Tekrar yapıyoruz ama böyle ekstra bilgileri de verelim. Geldik örnek 22'ye. Arkadaşlar çember muamelesi yapacaksınız. Allah aşkına çember muamelesi. Koninin içerisine küre koymuşlar. Bak teğet teğet var burada. A hocam burası 12. Hocam bak bu yarıçap. Olmasaydı bile merkez teğet çektik sen yapacaktın zaten. Burası yarıçap, e, burası da koninin yüksekliği, burası da yarıçap. E şimdi ne yapacağız, hocam? 12, 15. Ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeni dik üçgenden. Buraya ne kaldı? 9 eksiliye kaldı. İster Pisagor yap, ister Alphabeta'ya dalıp, Alphabeta'ya dalıp benzerlikten yap. Ama burada 3 var, büyük ihtimal 3, 4, 5 üçgeni değil midir? Evet. 4 koyarsam 3, 4, 5 sağlanıyor. Yarıçap 4 bulduk, kürenin alanı 4 tane pi r kare. R'yi de 4 bulduk. Bu. 16 çarpı 4'ten 64 pi yapıyor. Cevabımız arkadaşlar. Yani örnek 22. Ne çıktı böylelikle? 64 pi. E'dremit çıktı. Geldik. Örnek 23'e. Yarı çarpı R olan kürenin içine yerleştirilen dik koni tabağın alanı 36 pi. Taban alanı 36 pi ise yani pi R kare eşittir 36 pi ya. Pi'lerden alan R kare 36 ise R'yi 6 bulduk. Yarı çarpı 6. Ve yüksekliği 18'miş. Yükseklikte 18 şurası. Buna göre R'nin en küçük değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar R'nin en küçük değeri sorulmasının sebebi ne biliyor musunuz? Şu merkez buradayken altında olabilir bu konu. Ya da bu konu merkez buradayken merkez bunun da altında olabilir. E, merkez bunun altında olursa o zaman bizim yarı çapımız büyüyecek. O zaman merkezin altında olması lazım yarı çapının küçülmesi için. Küçük olması için. O yüzden r'nin en küçük değeri diye sorulmuş burada. Tam şekle göre merkezin altında olduğu belli. Bak tekrar söylüyorum. Eğer bu koni ben çünkü bu kürenin içerisine böyle 6 yarıçaplı koniyi üst tarafta da çizebilirim böyle. Üst tarafta çizdiğim zaman bu yarıçap 6 ise e hocam şu yüksekliği bulduktan sonra yükseklik artı bu çıkar. Ama alt tarafta olursa hocam ee, alt tarafta olursa yarıçapımız daha da küçülecek. Çünkü burası yükseklik, burası da şey, şurada Pisagor bağıntısından daha küçük olduğunu Görüyorsunuz zaten. O yüzden altta olduğu zaman daha küçük olacak. Ama bunu unutma. Evet neyse devam edelim. Ee, bizden ne istenmiş? Yüksekliği de 18 denmiş. E hocam buraya A dersen burası 18 eksi A. Aa yarı çap. Kürenin yarı çapı kaç? 18 eksi A. En etkili silahın senin? Yarı çap. Al sana yarı çap. 18 eksi A. Pisagor. 6, 8, 13 geri kardeşim. A yerine 8 yazarsak burası da 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. R'nin en küçük değeri nedir diye soruluyor. Yarı çap en küçük 10 olur arkadaşlar. Böylelikle İsterseniz bir de merkezi alt tarafta yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. İki durum vardır. Merkez şeyde de olabilir. Şu şekilde yani bizim konimiz böyle olabilir. Şöyle. Şöyle. Şu yüksekliği kaç vermiş bize? 18 vermiş. E, merkezimiz şurada olabilir. Şöyle. E, kaç var bir de? Şuradaki başka ne verilmişti bize? Şu yükseklik 18 verilmiş. Başka koninin yarıçapında 6 vermiş bize. Hocam buraya A dersek yarıçap a artı 18 olacak. Zaten yarıçap a artı 18 olacak ya böyle. O zaman R'den daha büyük olacak. Pisagor bağıntısında a çıkıyor ama zaten R'nin buradan büyük değerini bulmuş oluyoruz. O yüzden merkezin altında seçtiğim zaman dairenin, koninin şeyin dairesini yarıçapı daha küçük bir şekilde buluruz. O yüzden e küçük değerden bahsetmiş bize soruda. Örnek 23 Balıkesir oldu. Geldik örnek 24'e. Kardeşim çember sorusu gibi düşün. Merkez teğet çektik. Çemberler birbirine değiyor, merkezleri birleştir. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. çektikleri yapıyoruz. Hatta aynı şeyler burada da var tabii ki. Tamam. Şekilde r yarıçaplı dik silindir içine yerleştirilen r yarıçaplı küreler r r bak silindirin de yarıçapı r E silindirin içinde kürelerin dışında kalan boşluğun hacmi. O zaman ne yapacağız? Yükseklik arkadaşım. Burası da r, burası da r, burası da r, burası da r. Burası da r. Toplamda yükseklik 4r yaptı. Ne yapacağım silindirin hacminden kürelerin hacmini çıkarttığım zaman neye eşitmiş 288 piye eşitmiş. Hadi silindirin hacmi pi r kare çarpı h eksi 4 bölü 3 pi r küpten kaç tane var 2 taneye çıkarttığım zaman 288 piye eşitmiş. E hocam buradan ne geliyor buradan 8 burası 4 pi r küp 4 pi r küp eksi 8 pi r küp bölü 3. 4 3 12, 4 pi reküp, 4 pi reküp bölü 3 geldi, eşittir 288 pi yaptı, pi'ler gitti, değil mi? Buradan işlemimizi yapacağız arkadaşlar. 2'ye bölsen, 144, 2'ye bölsen, 2. E bir daha 2'ye bölsen, 72, burası 72 yaptı. E o zaman burası reküp neye eşit oldu arkadaşlar? Hop, 216'ya eşit oldu. O zaman Rde kaç çıkar? 6. Bizden diyar çapı söyleniyor zaten. Cevap Edremit. Geldik bir sonraki soruya. Şekilde KBC'de dik ile ilgili. AD kenarı etrafında 360 derece döndürürse falan filan böyle kesik konu oluşturur demiş. Arkadaş bakalım AD etrafında 360 derece döndürürsem şöyle bir şey oluştu. Simetriğini aldık. Şöyle bir dönüş. Sivri noktada yuvarlak koyacaksın. Hop yuvarlığa koydun yuvarlığa koydun. Kesik konu çıktı mı karşımıza? Evet kesik konu çıktı. Doğru mu? Doğru. Öbürüne bakalım. AB etrafında diyor. AB etrafında döndürelim. AB etrafında döndürdüğüm zaman da simetriğini aldım. Sivri noktalara. Bu sefer dikey döndürme. Sivri noktalar. Hop şöyle. Hop şöyle olacak. Bir silindir bir de koni mi çıktı. Evet. 360 derece döndürülürse bir silindir ile bir dik koninin birleşimi oluyor. Bu da doğru mu? Doğru. Öbürüne bakalım şimdi. DC kenarı etrafında 360 derece döndürürsem. DC'ye göre simetriğini alıyorum. Şeklin şöyle bir şey yaptı. E şimdi şöyle dikey döndürüyorum. Yuvarlakları koyuyorum. Yalnız dolu olan kısımlar buraları e, yuvarlığa koydum. Ne yaptık? Silindirin içini oymuşum. Burada bir boşluk var. Silindirden bir koninin çıkartılmış hali olur. Bu da doğru mu? Doğru. Yani cevap 1-2-3 yaptı. Cevap örnek 25'te Edremit yaptı. Geldik şuraya. S1 ve S2 alanlarından bahsediyor. Şurası. Arkadaş, arkadaş. Burası R, burası R iken. R bölü L olmazsa olmazımız. Alfa bölü 360'lı. Şu şu gitti. Ne çıktı arkadaşım burası? Burası 1 bölü 8 çıktı. Yani 8 r eşittir. L'ye eşit oldu. L 8 R'ye eşit oldu. Tamam. S1 bölü 2. Daire dilimlerinin alanlarından gidebiliriz arkadaşlar. Ya da yay uzunluğunu bulup şeyden de gidebiliriz. Ya da e, bunun yanal alanı arkadaşlar. R'miz R. L'miz de bu ya. Yanal alan. S1 yan alan. Piril. Pi çarpı. R'miz R. L'miz de 8R. Yanal alan bölü taban alan isteniyor. Taban alanında pi re kare zaten. Piler gitti. R kareler de gitti. Cevap ne yaptı? 8 yaptı. Ya da dahil edilimli alanının şuna oranı dersiniz. Olayı orada da bitirirsiniz. Ama yanal alan ya burası. Direkt piril. Pi, R, L. L dediğimiz 8R yazdık yerine. Yanal alan bölü taban alan isteniyor. Cevap da direkt 8 çıktı. Daha kolay bir şekilde çıktı. Örnek balık isir. Ee, <gülüyor> evet sonlara geldik ya 26. soru balık esir Geldik 27. soruya Şekildeki silindir 8 cm yüksekliğine kadar su ile doludur Silindirde bulunan su boş koniye Boş altında koni tamamen doluyor Yani buradaki suyun hacmi ile buradaki şeyin hacmi birbirine eşit Hocam bu suyun hacmi pi r kare çarpı h eşittir Koninin hacmi pi r kare çarpı 18 değil Bölü 3'ü unutma Pi'ler gitti mi? Gitti Hocam 8'lerden de bir tanesi gitti. 3'e bölsen 3'e bölsen. 6 6 kere 8 48. R kare eşittir 48 çıkar. R de buradan kök 48. Bu da 4 kök 3'ü yapar. Evet, böylelikle örnek 27 4 kök 3 bulduk ve bitirdik mi? Bitirdik. Tekrarımızı yaptık mı? Yaptık. Klasik soruları çözdük mü? Çözdük. Konuyu hatırladık mı? Hatırladık. Şimdi 16. gün birinci videoyu hallettik. Sırada ne var? 16. gün ikinci video. Yani yeni nesle uyarlanmış soruları diyelim. Klasik soruları geçtik. Yeni nesle katı cisimlerin, daha doğrusu piramit koni, kürenin yeni nesle uyarlanmış sorularından bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.